Arkadaşlar merhabalar 10. sınıf akademi serisinde geldik dörtgenler ve çokgenler konusunun ikinci videosuna yani bu çokgenler konusunda ikinci videosu yapıyor. Neredeyiz? Sayfa numarası 4'teyiz. Önünüzdeki pdf nereden? Açıklama kısmından indiriyordunuz 10. sınıfa girip çokgenleri bulup oradan pdf'i indiriyorduk değil mi? Evet önünüzdeki pdf'de 5. sayfanın özellik olan kısmından başlıyoruz. Nereye kadar? 7. sayfanın yarısına kadar işleyeceğiz yani düzgün altıgene kadar geleceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Sayfa 5'teki özellikte kaldık ama özelliğe başlamadan öncesini söyleyeyim. Öncesinde bu özellik iki tane özellik notlu özellikten sayarsak eğer çok fazla dikkate alınmıyordu. Ama ÖSYB bir sordu şimdi yine göz önünde olan özelliklerden biri. Ama ben öncesinde de bu iki özelliğe çok böyle önem veriyordum. Çünkü benim işimi kolaylaştırıyordu. Düzgün beşgende altıgende açıları yazarken çok kolay bir şekilde yazabiliyorum. Biraz sonra öğreteceğim onu sana. Ama bu özellik asıl bize büyük düzgün çokgenlerde işimize yarıyor. Mesela düzgün ongende, 12gende, on 18gende, on 20gende açıları yerleştirirken acayip işine yarayacak bir özellik. O yüzden dikkatli olmanı tavsiye ediyorum arkadaşım. Şimdi düzgün ne diyor özellik? Bir düzgün konveks çokgenin köşeleri bir çember üzerindedir. Evet gençler, gerçekten öyle. Herhangi bir düzgün çokgenin etrafına bir çember çizebiliriz. Biz buna da çevre çemberi adını veriyoruz. Düzgün beşgenin, düzgün altıgenin, düzgün ongenin etrafına çizildiği zaman biz buna çevre çemberi diyoruz. İçinden teğet çizildiği zaman da biz buna ne diyoruz? İç t çemberi adını veriyoruz. Tamam şimdi bunu çok fazla kafanıza atatmayın. Hocam daha çemberi görmedik. Olsun. Belki 8. sınıftan hatırlarsın ki bildiğin özellikler zaten. Şimdi ne diyor? Aynı köşeden çizilen tüm köşegenlerle oluşan açıların ölçüleri birbirine eşittir. Mesela sen bu köşeden şöyle tüm köşegenleri çizdin. Hocam bir köşegen bu. Bir köşegen bu. Bir köşegen bu. Çizdiğin zaman buradaki oluşan açılar birbirine eşittir. Bunun sebebi ne biliyor musun? Mesela şuradaki açı x olsun. X ise gördüğü yay 2x değil midir? Evet. Kirişler eşitse bu yaylar da birbirine eşittir dostum. E, dolayısıyla yaylar birbirine eşitse e, burası 2x e, burası da 2x'tir. Burası da 2x'tir. Burası da 2x'tir. Burası da burası da. e hocam 2x görüyor bu açı. Çevre açıdan dolayı burası da x yapar. Aynı şekilde burası da x burası da x yapar mı yapar. Hatta devamını getir. Hocam 2x ise burası da x yapar o zaman. Hatta 2x ise burası da x yapar deyip bu şekilde yorumunu yapabilirsin. Hatta ben şunu söylüyorum. Arkadaş buna da dikkat et. Bir kenarı gören açı x ise iki kenarı gören açı 2x. Üç kenarı gören açı 3x diye diye diye böyle gider. Dördü gören 4x, beşi gören 5x ama nerede? Köşeden çıkan açılarda. Dikkat et hocam burada kaçı? bir kenarı görüyor. Açı olarak baktığın zaman burası x'tir. Zaten x kenarlıktan da x ise x olduğunu görüyorsunuz. Mesela buradaki açı. Hocam 1, 2, 3 kenarı görüyor. 3x mi? Değil. Açı olarak bak. Bak. Açı olarak baktığın zaman 1, 2 kenarı görüyor. Yani bu iki tane yayı görüyor. Yani 4x'i 4 4x görüyor. 4x'e o zaman burası da yarısı 2x olacaktır. Mesela buradaki açı. Ne oldu? Hocam kaç kenarı görüyor? Açı olarak baktığım zaman 1, 2, 3 kenarı görüyor. Burası nedir diyeceğiz? 3 xtir diyeceğiz. Bak. 6 kendi açıları böyle yazarken, paylaştırırken çok da güzel bir şekilde paylaştırmadık mı? Paylaştırdık. Aynı şeyi beşgende de yapabiliriz. Bak mesela burası alfa bir kenarı görüyor. E hocam burası da bir kenarı görüyor alfadır. Hocam burası açı olarak baktığımda bir iki kenarı görüyor. 2 alfadır. Sonra burası bir kenar görüyor alfadır. Hatta burası hocam böyle düzgün beşgen bir iç açısı 108 diyebilirsin ama kenar olarak 1 2 3 kenarı görüyor. 3 alfadır. Bak 3 4 5 alfa iştir, 180'den alfa ne geliyor? 36. 3 alfa da 108 yapıyor. Bak düzgün beşgenin bir iç açısını bulmanın farklı bir yolu da bu. Mesela bu tekniğe böyle takılı kalırsan o şekilde de yapabilirsin. Bir de sana güzel bir şey daha söyleyeyim burada. Düzgün beşgende, düzgün altıgende açıları çok güzel bir şekilde yerleştiriyoruz gerçekten. Özellikle düzgün çokgenlerin çok sayıda olanlarında da. Mesela şurada ben şuradaki açıları da düzgün sekizgeni düşünün. Bir, bir daha çizmeyeyim şurada. Şurada düzgün sekizgen var mı? Var. Ben bu açıları yazabilirim kardeşim. Ama yazmadan önce bir şey daha söyleyeyim ben sana. Kardeşim sen burada iki iç açı, hop bir dış açıya eşit değil midir? Düzgün çokgende dış açı önemli ya bize. Aa hocam x ile x'in toplamı 2x. Bu, sen bu mantığı biliyorsan, bu mantıktan yürüyeceksen bunu da bil. Kardeşim burada da şu geliyor. Hocam, bir kenarı gören açı x'e, iki kenarı gören 2x, üç kenarı gören 3x diyoruz ya. Burada aynı zamanda dış açısı da 2x oldu. Yani dış açı da iki kenarı gören açıya eşit. Ha, şimdi düzgün sekizgene geldin. Hocam dış açısı 45. Yani burası 2x. 360/8'den 45 ya. Bak şimdi şuradaki açı Aaa iki kenarı yürüyor. Burası da 45. Yani 2x diyebilirsin. Hocam şuradaki açı mesela. 1, 2, 3, 4 kenarı yürüyor. 4x. E 2x 45 ise 4x 90 hemen yapıştırabilirsin. Her açıyı bu şekilde çok kolay bir şekilde bulabilirsin. Hatta sana daha daha önemli bir şey söyleyeyim. Şimdi dikkat et. Herhangi bir düzgün çokgende. Bak mesela düzgün çokgenin belli bir parçasını çiziyorum. Herhangi bir düzgün çokgende. Şöyle bir düzgün çokgen çizildiği zaman. Şu 3 kenara ayıran köşegen çizildiği zaman 3 kenara ayıran köşegenle karşısındaki kenar kesinlikle ama kesinlikle paraleldir. Ya ben bunu kullanmıyordum. Bak bu sene dikkatimi çekti. Bir hocam sayesinde fark ettim. Sonra sorularda da çok güzel bir şekilde gidiyor. Şunlar birbirine paralel kardeşim. Niye biliyor musun? Hocam dış açısı nedir? İki kenarı gören açıya eşittir. 2 alfadır. E burası da iki kenarı görüyor. 2 alfadır. a Z kuralı sağlandı. Ne oldu gerçekten? Şunlar birbirine paralel oldu. Bak bunu da bazen kullanabilirsin. Bunu da ekstra aklında tut. Böyle kuralcı zihniyete çok karşıyım aslında ama çok yerlerle ilgili çok aşırı uç noktalarda sorular geldiği için burada da buna da değinmek istedim kardeşim. Tamam. Bu da aklında bulunsun. Bu hangi çok gen olursa olsun. Böyle 3 kenar ayıran köşe genle karşısındaki kenar birbirine paralel oluyor. Bunu da unutma. Evet gençler burada olayı öğrendik mi öğrendik. Şimdi bir notumuz daha var. Notumuz ne diyor? Eşit sayıda kenara ayıran köşegenler de birbirine eşittir. Evet. Bu da aslında aynı mantıktan geliyor. Bak mesela bir düzgün çokgen çizsem şöyle. Düzgün çokgeni çizdiğim zaman. Çember mantığından geliyor aslında. Bak şimdi dikkat dikkat. İyi dinle beni. Hocam düzgün çokgenin belli bir parçasını çizdik burada. Şurada şu köşegeni çizecek olursam bu kaç kenar ayırıyor? 1 2 3 kenar ayırıyor. Şunu da çizsen hocam bu da 1 2 3 kenar ayırıyor. Bunlar birbirine eşittir. Sebep ne biliyor musun? Hocam bunun etrafına ben düzgün ha, bir çember çizebiliyorum ya. Şöyle bir çember çizebiliyorum etrafına. E buradaki yaylar birbirine eşitti yani. Hocam bu yaylar birbirine eşit. Çünkü kenarlar eşit olduğundan bu yaylar birbirine eşit. Bu yaylar da birbirine eşit. Aa burası 3 alfa bu kenar ayırdı. 3 alfa bu kenar ayırdı. Eşit sayıda yani yaylar birbirine eşitse kirişlerde ne oluyordu? Birbirine eşit oluyordu. Ondan dolayı eşit sayıda kenar ayıran köşegenler birbirine eşittir. Mesela şu köşegenle şu köşegen. Hocam iki kenar ayırıyor iki kenar ayırıyor birbirine eşittir. Ya da abart kardeşim mesela şu köşegen hocam bir iki üç dört kenar ayırıyor. Bir de şu köşegen mesela bir iki üç dört kenar ayırıyor. Şu maviler de birbirine eşittir. Özellikle bunu da kullanıyoruz? Düzgün çokgenlerde bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde bunu kullanıyoruz. Özellikle buradaki özellik iki özellik arkadaşlar bu ve şuradaki not. Çok zor sorularda karşımıza çıkabiliyor. Buradaki tekniği de, yöntemi de bilmeniz sizin açınızdan önemli arkadaşlar. Sana hemen burada şu açı mantığını altıgende açıları nasıl yerleştirebiliriz? Onu hemen göstermek istiyorum. Bak mesela altıgen. Altıgeni çizdin. Ve altıgende şöyle bir açı var mesela. Hocam şu var, şu var. Şuradaki açıları ben çok rahat bir şekilde yazabilirim. Hocam dış açısı kaç derece? 360 bölü alttan 60. Hocam bu iki kenarı gören açı. Bir kenarı gören açı ne oldu? 30. Bak bu bir kenarı görüyor. 30. Bak bu bu kenarı görüyor. 30. Bak bu iki kenarı görüyor. 60. Gördün mü? Açıları çok rahat bir şekilde yerleştiriyorsun. Hocam iki kenarı görüyor. İki kenarı görüyor. Bak. Bir, iki, üç kenarı görüyor. Hop. Bir, bir kenarı görüyor 30 ise burası 90 yapar. Burası da 30. Burası 120. Gerçi şurası da 120 olacak ya. 30 burası da 90 da diyebilirdik. Zaten gördüğün üzere altıgende beşgende açıları da hızlı bir şekilde yani küçük çaplı çokgenlerde de açıları hızlı bir şekilde Yazmana yarayan güzel bir özellik diyebiliriz arkadaşlar ve çok zor sorularda hani olur ya işimizi garantiye alalım hocanız belki zor soracaktır belki buradaki tekniği kullanabilir o yüzden böyle şey yaptım bunu da göstermek istedim kardeşim düzgün sekizgen demiş mesela hocam bu hocam düzgün sekizgen hemen benim için dış açısı önemli dış açısı nedir arkadaşım 45 derece bu iki kenarı gören açıdır. O zaman bir kenarı gören ne olacak? 45'in yarısı 22.5 yapacak. Bir kenarı gören 22.5 sa Hocam burası 1, 2, 3 kenarı görüyor. O zaman burası 3 çarpı 22.5 yapacaktır. Yani alfa 3 çarpı 22.5'tan sanırım 67.5 yapıyor arkadaşlar. Evet cevabımız 67.5 oldu. Gördünüz küçük çaplı çokkenlerde dedi çok işimize yarayan bir özellik. Geldik bir sonraki soruya. Düzgün 8 EF e, uzunluğunu 8 vermiş. Evet açıları hemen yazalım kardeşim. Hop dış açısı 45. Hocam iki kenarı gören. Hocam bu da iki kenarı görüyor. O zaman burası da 45. Gördün mü? E hocam burası burası kaç kenarı görüyor? Burası şöyle bakacak olursan 1, 2, 3, 4. 4 çarpı 22.5'dan 90'ı yapıştırdın. Hocam tamamı 90 olacak ya da 135 olacak. Burası da 45 derece oldu. Aynı şekilde buradaki dik üçgenlerde aynı mantıkla yaptığın zaman üçgenler ne oluyor? 45, 45, 90 üçgenleri mi oluyor? Aynen öyle. Tamam. Şimdi Efe'yi bize 8 vermiş. Sarı renkli alanlar soruluyor. Kardeşim bir kenar 8 mi? Evet. 8 ise x kenar dik üçgen çıktı. O zaman burası x kenarı x kenarı. x kenarı neye eşittir? Hocam normalde dik kenardan hipotenüze geçiş kök kassa. Hipotenüsten dik kenara geçişte ters mantığı. Kök 2'ye bölünmüş hali. Kök 2 eşitliği ile çarparsam 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök gelir burası. Yani burası 4 kök 2 burası da 4 kök oldu. Aynı şekilde 8 ise 4 kök 2 4 kök 2. Bütün her yer 4 kökki mi oldu? Kardeşim evet. e ee, Sarı üçgenlerin alanları toplamı isteniyor. Kardeşim 4 kökki çarpı 4 kökki bölü 2 bir tanesi değil mi? E Bundan da 4 tane var. Olay bitti. Kökki ile kökkinin çarpımı 2 aşağıdaki 2 gitti. O zaman 4 ile 4 16 bir daha 4 ile çarptım 64 yaptı. Buna göre sarı renkli bölgenin alanları toplamı kaç yaptı 64? Şunu diyorlar. Çokgenlerde alan müfredatta yok diyorlar. Ya, olmayabilir. Ama bak üçgen alanı sorulmuş bize. Yani bunu çokgenle çokgendeki alanla bir alakası var mı? Yok. O yüzden şu hatayı da yapmayın. Ya soruda alan sorulmuş hocam. Ben bu alanı yapmayayım, geçeyim. Kardeşim üçgende alan sorulmuş. Tam bunu biliyorsun. O yüzden burada bu soru senin müfredatında var. Çünkü üçgende alanı siz daha önce 9. sınıfta işlediniz. Tamam? Evet, geldik şuraya. Bak, düzgün çokgen kaç genmiş? 20 genmiş Özel çok büyük çokgenlerde kullanıyoruz demiştik. 360'ı 20'ye bölsen dış açısını bulursun. Önemli olan zaten bizim için dış açı. Kaç geldi? 18. Hocam bunun dış açısı 18. Mesela şuradaki açısı 18. Bu 18 neydi? 18 iki kenarı gören açıydı. E hocam hemen bir kenarı gören açı kaç yapar? 9 yapar. Eyvallah. Benden neresi isteniyor? EKH şurada kaç açı isteniyor benden? Tamam bunu bulacağım. Gençler şurada kaçı bulabilir miyiz? Kaç kenarı görüyor? Bir iki kenarı görüyor. Bir kenarı gören 9'sa 2 kenarı gören kaçtır 18'dir buradaki açıyı bulabilir miyiz bu açıyı direkt bulamıyoruz ama bak bu açıyı bulabiliriz Bu da 1 2 3 kenarı görmüş açı olarak düşündüğün zaman değil mi 4 kenar değil 3 kenarı görmüş e, bir kenarı gören 9'sa 3 kenarı gören 27 değil midir e, buradaki Alfada neye eşittir o zaman hocam üçgende 2 iç açı bir dış açı yani 27 ile 18'in toplamına eşittir O da kaç yapar 45 yapar örnek 18'i Böylelikle 45 bulduk Olayın mantığını iyice anladınız mı gençler? Güzel sorular. Geldik şuraya. A, B, nokta, nokta, nokta, M. Düzgün dokuzgen denmiş. Hemen düzgün dokuzgenin dış açısını buluyorum. Hocam 360 bölü 9. Kaç yapar? 40 yapar. Hocam bu 40 derece. Bu 40 derece aynı zamanda nedir? İki kenarı gören 40 derece. Bir kenarı gören kaçtır? 20 derece. Belki kullanırız, belki kullanmayız. Dursun elimizde. Tamam sonra ne yapacağız? A bak bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? O zaman bir köşegeni de biz çizeceğiz. Hocam şu köşegeni mi çizeceğiz? Şöyle hayır kardeşim sana ne verilmiş? Bu köşegen 1, 2, 3 kenara ayıran köşegen. E bununla da eşitliği de kullanacağım ya. O zaman 3 kenar ayıran köşegen çizeceğiz. Hani tutup da şuraya doğru çizmezsin herhalde. Şu eşitlik bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Üçgen oluşturacak şekilde ne yaparsın? Hocam A'dan D'ye çizersek. Üçgen oluştu mu? Oluştu. Yani bu da üç kenar ayıran köşegen Bunun da bu eşit çıktı Burada da bir x kenarlık çıktı mı çıktı Bu arada bu ee, a eleman B ne demiş yani şu doğrusal olduğunu söylemiş Tamam şurada da eşitliği bulduk ise Burası da Alfa o zaman bu doğrusalsa Şuradaki üçgende Şuradaki üçgende 2 iç açı bir dış açıya mı eşit Aynen öyle Burası 2 Alfa oldu hocam e, bu iki Alfa da kaç kenarı görüyor zaten hocam iki kenarı görüyor bir kenarı gören açı 20' idi. O zaman bu açı olarak baktığın zaman iki kenarı görüyor ya buradaki açı. İki kenarı gören de 40 olacaktır. 2 alfa eşittir 40 olduğundan alfayı da böylelikle 20 derece olarak buluruz. Yalnız sana bir sır vereyim. Bu soruyu tamam ben yazdım. Aslında buradaki doğru tam M'den geçiyor. Ama M'den geçtiği zaman çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz diye. Çünkü tam M'den geçtiği zaman bu köşeden çıkan açı oluyor ya. Bir kenarı gören 20 ya. Hemen 20'yi rahat bir şekilde bulabilirsiniz diye. Köşeden geçmesin istedim dizgiciye öyle söyledim. En azından burada iki iç açı bir dış açıyı bulup buradaki bilgileri de kullanmanızı istedim arkadaşlar. Tamam. Hani belki iki iç açı bir dış açıyı bulamayan arkadaşlar şöyle yapabilirdi. 40 sa hocam burası 140 deyip burada da 40'ı buldunuz ya mesela. Hocam burası e, şurada kaç kaç yapar Tamam 140 olduğuna 100 yapar. Sonra 140 buraya da 40 kaldı deyip hep açısı 140 sa taban açıları da ne yapar? 180'den 140 çıkart 2'ye böl şeklinde de bulunabilirdi burada ama iki iç açı bir dış açı da Kullanalım kardeşim. Evet örnek 19 böylelikler ne çıktı 20 çıktı. İşte böyle büyük düzgün çokgenlerde de nasıl davranabileceğinizi bu şekilde göstermiş bulunduk arkadaşlar. Yani e, çıkar mı belli olmaz. Ben işi sağlam sağlam almayı çok severim. E, o yüzden her okulda bu özellik gösterilir mi zannetmiyorum. Ama siz yine de böyle bir şey olduğunda bilin. Çünkü zor bir şey değil. Ispatımın nereden geldiğini gösterdim zaten. Önemli bir teknik ÖSYM'e de mutlaka karşılaşacaksınız. Yani 2021 sınavı olması lazım. 2021 sınavında yapılamayan en zor soru bununla alakalı gelen soruydu. Bu iki özelliği aynı anda vermişti soruda. Tamam Evet şimdi arkadaşlar düzgün çokgenlerle ilgili açısal muhabbetler, şu uzunluk muhabbetler onları falan hallettik. Eyvallah. Şimdi müfredatta bir de ekstradan düzgün beşgeni ayrı bir şekilde Düzgün altıgeninde ayrı bir şekilde anlatıyor. Ben de o yüzden burada düzgün beşgeni ve düzgün altıgeni sana ayrı bir şekilde anlatmak istiyorum. Çünkü bunların özel bir durumları var. Ama düzgün çokgenlerde açılarla ilgili ne yapman gerektiğini iyice öğrendin mi buraya kadar olan kısımda? Öğrendim. Ne yaptık? Kenar eşitleri yazdık. Dış açıdan gittik. İç açıyı bulduk. Ondan sonra bir şeyler bir şeyler. Zaten mantığını kavradın. Kenar eşitleri yazmayı da unutma. Ondan sonrasında zaten sonuca rahat bir şekilde ulaşıyorsun. Düzgün beşgen arkadaşlar düzgün beşgen beş kenarı olan ve bütün kenarları eşit olan biz ço düzgün çok ne diyoruz düzgün beşgen adını veriyoruz düzgün beşgenin dış açısı nedir hocam öncelikle 360 bölü 5'ten 72 artık ezberledim büyük ihtimalle düzgün beşgenle ilgili çok soru çözdün çünkü dış açısı 72 iç açısı kaç geliyor 108 geliyor bak ne demiş bir dış açısı 72 bir iç açısı da 108 ve bütün köşegenler de birbirine eşit diye söylenmiş burada hmm, niye acaba Çizelim, görelim. Hocam bu köşegeni çizsem kaç kenara ayırıyor? İki kenara ayırıyor. Hocam üç kenarı da ayırıyor. Sen iki kenar ayırın, ayırın düşün. Şu köşegeni de çizsen, aa bu da iki kenara ayırıyor. O zaman bunlar birbirine eşit. Şunu da çizsen, hocam bu da iki kenara ayırıyor. Bunu da çizsen, bu da iki kenara ayırıyor. Bunu da çizsen, bu da iki kenara ayırıyor. Yani çizilebilecek tüm köşegenleri çizdim ve köşegenler hepsi iki kenara mı ayırıyor? Evet. Bak bu sadece düzgün beşgende var. Bütün köşegenler birbirine eşit olan çokgen düzgün beşgendir kardeşim. Gördüğün üzere hepsi ikişer kenara ayırdığı için bunlar birbirine eşit. Ve bu özel bir durumdur. Özellikle beşgende bir köşegenle alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde mutlaka mutlaka diğer bir köşegende sen çiz. Ekstra bir yerde ikiz kenarlıkla karşılaşacaksın büyük ihtimalle. Tamam. Önemli bir nokta arkadaşım. Bak bu gerçekten önemli bir nokta. Buna da dikkat et lütfen. Şimdi. Şimdi ne yapıyoruz öbürüne geliyoruz düzgün beşgenin 5 beş tane simetri ekseni vardır. bak simetri ekseni ben sana bunu simetri eksenine gelmeden önce ya hoca ne diyor ya böyle şey yaptı yani uç noktalara geldi simetri ekseninden bahsediyor falan deme bana sen simetri ekseninin ne demek olduğunu biliyorsun mesela elimi avcumu şöyle koydum şu şunu simetriyi mi evet kapattığımda üst üste geliyor mu bütün ellerim parmaklarım evet geliyorsun yansıması gibi arkadaşlar yani katlaması gibi Simetri ekseni dediğimiz şey sen öyle bir çizgi çizeceksin ki o çizgiden kağıdı katladığın zaman kenarlar üst üste yapışacak. İşte burada AH'tır. Ben sana burada öncelikle şunu söyleyeyim. Eşkenar üçgende mesela hocam eşkenar üçgende simetri ekseni nedir? Simetri ekseni yüksekliktir. Çünkü yükseklik iki eşit parçaya bölüyor. Sen bunu kapattığın zaman şu üçgen bunun üstünü kapatıyor mu? Kapatıyor. İşte simetri ekseni yüksekliktir. Hatta ben sana bir tüyo vereyim. Düzgün tekgenlerin hepsinde böyledir. Eşkenar üçgende düzgün tekgen değil mi? Bir köşeden karşısındaki kenara çizilen dikme simetri eksenidir kardeşim. Yani AH simetri eksenidir. Simetri ekseni dediğimiz şekli ikiye eşit yarıya ayırır. Sen buradan düzgün yedi gen de olsa bu. Buradan karşısındaki kenara dik çizsen simetri ekseni. Düzgün dokuzgende de düzgün on gende de düzgün on üçgende de bunların hepsinde bu böyledir. Bu mantık budur. Katladığımızda kağıtlar üst üste yapışır. E madem simetri ekseni, sen buradan bunu çizdin. Bu bizim simetri ekseniyse eğer, hocam simetri ekseni ya şekli iki eşit yarıya ayırıyor. O zaman buradaki açıları iki eşit yarıya ayıracak. 108'de buradaki açılarımız kaçar derece olacak? 54'er derece olacak. Hocam bu aynı zamanda dikme çizdik ya. Bu da iki kenarı da iki eşit parçaya bölecek. İki kenarı da iki eşit parçaya bölecek. Simetri ekseni olduğundan. Hadi bir, daha, bir tane daha ispatını yapayım ben sana. Şimdi sen buradaki köşegeni çizsen ne olur? Hocam buradaki köşegeni çizsen ne olur? Köşegenler birbirine eşit. E, tamam. Bak bu köşegenler birbirine eşit. Aa, i̇kiz kenar. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölmez mi? Böler. Şu üçgenle şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı mı? Evet. E, bu üçgenle de bu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı. E Burada karaladığım artı tik. Karaladığım artı tik. Burada var mı? Var. Gerçekten de simetri eksen olduğunu şimdi anladın mı? Anladın. Bu nerede? Düzgün tekkenlerin hepsinde kardeşim. Ama simetri ekseni olduğunu da açı orta olmasını da kenar orta olmasını da unutma. Peki bu simetri ekseni ne işimize yarayacak? Arkadaşlar simetri eksenlerinin kesim noktası her şeyin merkezidir. Bak şunu hallettik şimdi şundayız. Simetri eksenlerinin kesim noktası her şeyin merkezidir. N merkez olarak ne biliyorsun? Açı kesim noktası. İşte çemberin merkezi yani o da aynı zamanda. Kenar ortayların kesim noktası ağırlık merkezi mesela. Sonra çevrel çemberin merkezi aklına ne geliyorsa aklına ne geliyorsa her şeyin merkezidir. Bir dış açı ortayların kesim noktası olmuyor dışla ilgili kısım olmuyor. Mesela buradan şunu çizdin sen hocam şunu çizdim, şunu çizip başka bir simetri ekseni daha şunu da çizersen bu ikisinin kestiği nokta her şeyin merkezi. Hatta devamını da çizelim şunu da çizdim sonra bunu da çizdim. Sonra bunu da çizdim. Bunların hepsi bir noktada kesiyor. İşte burası. Hem çevrel çemberin merkezi. Hocam çevrel çember şu. Bak dikkat et. Hem çevrel çemberin merkezi yapıyor. Hem ağırlık merkezi yapıyor. Hem işteye çemberin merkezi yapıyor. Hocam ağırlık merkezi olduğundan dolayı burası reyken burası iki rey mi olur? Hayır. O sadece üçgende. Bunu da unutma. Peki işteye çemberi. Hocam işteye çemberi de işte şuradaki şey olacak. Hop şöyle. Bak buradan dolayı sen şuradaki merkezden Şuraya geldiğin zaman çizilen dikin ne olduğunu öğrendin. Çizilen dikin işte çemberin yarı olduğunu öğrendim. Bak çünkü çemberin yarı çapı, küçük çemberin yarı çapı. Buradaki merkezden köşeye giden köşeye gidildiği zaman ne olduğunu öğrendin. Bak buradan köşeye gidendiği büyük çemberin yarı olduğunu öğrendin. Yani re'nin çevre çemberin yarı olduğunu, küçük re'nin de işte çemberin yarı olduğunu öğrenmiş oldun. Ve hatta buradan dolayı da buradan dolayı da Şurası çokgenin merkezi ise yani simetri eksellerinin kesim noktası ise ne oluyor biliyor musunuz? Buradaki üçgenlerin hepsi eş üçgen oluyor. Bak şimdi niye? Hocam bu açılar birbirine eşit ya, şu açılar da birbirine eşit simetri ekseni olduğunda, şu açılar da birbirine eşit, e, şu açılar da birbirine eşit, şu açılar da birbirine eşit. E bunlar çevre çemberin yarıçapları ya, bunlar da birbirine eşit. Hocam hem kenarlar hem açılar eşit. Bu üçgenlerin hepsi aynı eş üçgen olmadı mı? Oldu. E aynı eş üçgen olduğundan dolayı burada kaç açı ise burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa, burası da alfa olur mu? Olur. O zaman bir tane alfa neye eşit olur? 360 bölü 5'e eşit olur. Çünkü 5 alfa toplam 360 eşit. Yani 72 eşit oldu. Evet buradaki merkezdeki açı da 72 derece oldu. Hatta buradaki üçgenlerin hepsinin eşit olması şu anlamına da geliyor. Hocam buradaki alanların da birbirine eşit olması anlamına geliyor. Alanla da ilgili kısım karşımıza çıkabilir. Hocam alan müfredatta yok deme. Kardeşim üçgenle alakalı alandan bahsediyorum burada. E, bu üçgenler eş üçgen olduğu için ne olmak zorunda? Alanları da birbirine eşit olmak zorunda. Tamam. Düzgün beşgende de bunu bil. Simetri eksenini bil. Bu merkezden köşelere gittiğin zaman alanların da eşit olduğunu bil kardeşim. Bununla ilgili sorular gelir mi? Gelir tabii ki. Hemen bakalım şuraya. ABCDE bir düzgün beşgen. CGDE de bir eşkenar üçgen. Bak şimdi dur. Düzgün beşgen verilmiş bir de eşkenar üçgen verilmiş. Kenar uzunlukları benim için aşırı derecede önemli. Kenar uzunluklarını yazdım. Çünkü bir tane daha üçgen var burada. Bu da eşkenar üçgenmiş. Bak bunları da yazınca ne çıktı burada? Bir ikizkenar kenar üçgen çıktı. Dedi ki iç içe olan düzgün çokgenler gördüğün zaman eşkenar üçgen de düzgün çokgen. eşitleri mutlaka yaz. Hocam düzgün beşgenin iç açısı tamam 108 bunu öğrendik biliyoruz. Büyük ihtimal sana da e, oturmuştur. Sana da kafana oturmuştur daha doğrusu. 60'lar yazık mı böyle yazık. E hocam düzgün beşkenden dolayı burası 108 derece. Çünkü burada özel bir durum var. Şeklim bu tarafına kaydım. Hiç buraya kaymadım. Bak dikkat et. E hocam burası 108 ise buraya kaç derece kaldı o zaman? 48 derece kaldı. Sonra aa buradan buraya dik çizilmiş. Bir köşeden karşı kenara dik çizilince bu simetri ekseniydi. Açıları da iki eş parçaya mı bölecek? Evet. Burası 108 dereceydi. E o zaman burası da 54 derece mi olacak? Aynen öyle. 54 derece oldu. E hocam bu ikiz kenar ya. 54 artı alfaysa burası da 54 artı alfa mı? Evet. Yani sen artık şuradaki üçgende ne yapacaksın? Açıları toplayacaksın. 48 artı 54 artı alfa artı 54 artı alfa eşittir. 180 mi yapacak? Evet. Burada 2 alfa kalsın. 54, 54, 108. 108 ile 48'i toplasan 156. Yani 180 eksi 156 yapacak burası. Sonra 2 alfa eşittir 24 geldi. Alfayı da böylelikle kaç bulduk? 12 derece olarak bulduk arkadaşlar. Tamam şu köşeden karşı kenara çizilen dikin simetri ekseni olduğunu unut. Geldik bir sonraki soruya. Ne demiş? Yine burada karşı kenara dik çizilmiş. Ha bu dik verilmeyebilirdi. Karşı kenara bak bu köşeden karşısındaki kenara kenar ortayda çizilmiş olsaydı o zaman burası diktir açı ortaydır diyebilirdik. Tamam neyse. E hocam buradan böyle kenar ortaya çizilmiş o zaman burası dik mi? Değil. Bak burası karşısı değil. A köşesinin karşısı burası. Buraya çizilen dik bu simetri ekseni olacaktı. Bu simetri ekseni değil. Hocam madem bu simetri ekseni şuradaki açılar birbirine eşittir. Gf'ye bana 2 verilmiş. Af uzunluğu soruluyor. Yani şu x'i bulursam af uzunluğu x artı 2 olacaktır. Yani ben o zaman ne yapacağım? Üçgene yoğunlaşacağım. Şuradaki üçgene yoğunlaşacağım. E hocam burası k iken burası da k eşit verilmiş ya çünkü. 2K iken burası da 2K. A ne çıktı burada? Ben size dedim ya hani üçgen bilgisi şart. Bak şuradaki üçgende açıortaylık çıktı. Şu iç açıortay oldu. Hocam açıortayda kollardaki oran tabandaki orana eşittir. Yani yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı. 2K'nın K'ye oranı eşittir x/2 bölü 2 olmaz mı? Evet. K'larından ay x de buradan 4 mi yaptı? Aynen öyle. Ama bizden AF uzunluğu isteniyor. X yerine 4 yazarsan 4 artı 2'den Cevap 6 yapar. Bak üçgene indirgendi. Beşgenin özelliğini kullanıyoruz. Üçgenden çözülüyor soru. Dikkat et lütfen. Evet örnek 21. I. böylelikle kaç bulduk? 6 bulduk. Geldik örnek 22'ye. Alanla ilgili bir muhabbet. Hocam bu simetri ekseni. Hop karşı kenarı keş parça. Bu da simetri ekseni. Hop karşı kenarı keş parçaya bölüyor. Burası simetri eksenlerin kesim noktası yaptı. Simetri eksenlerin kesim noktası ne yapıyordu? Her şeyin merkezi. Yani burası... Ne oluyordu arkadaşlar? İşte çemberin merkezi, çevrel çemberin merkezi, ağırlık merkezi, her şeyin merkezi. Alanla ilgili ilişki sorulmuş. Ben alanla ilgili şunu biliyorum. Şuradaki üçgenler, mesela şu üçgen oluştursam. Bu üçgenin alanıyla bu üçgenin alanı aynı. Köşeye geldim. Mesela aynı şekilde. Şu üçgenin alanı ile bu üçgenin alanı. Mesela burada da aynı şekilde. Üçgenlerin alanları birbirine eşit mi? Eşit. E hocam burada oranlamalar var. Alan dağıtacağız. Ben buraya çizgideki alan dağıtma dediğimiz tepe noktaları aynıysa. Hani <gülüyor> A diyecek olursak. A'da kalan A ise A'da kalan A mı yapar? Evet. A bir üçgenin alanı 2A yaptı. O zaman hocam burası da 2A'dır. Burası da 2A'dır. Burası da 2A'dır. Ve burası da 2A'dır. Ve iki eş parçaya bölünmüş. Bunlar da A A yapar mı? Yapar. E bizden S1 bölü S2 isteniyor. S1 dediğimiz 2A bölü. S2 dediğimizde toplam 2A ile A'nın toplamı 3A değil midir? Yani cevap böylelikle kaç çıkar? 2 bölü 3 çıkar. Örnek 22. 2 bölü 3 çıktı. Ve böylelikle bu dersin sonuna geldik dostlar. Evet güzel şeyler öğrendik, ilginç şeyler öğrendik. Bir sonraki videoda da düzgün altıgenden bahsedeceğiz. O da çok önemli bir yere sahip. Onunla dikkatli bir şekilde dinlemeniz lazım. Ve düzgün altıgenden sonra da düzgün çokgenleri böylelikle daha doğrusu çokgenleri bitirmiş olacağız. Evet o zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çokgenlerin 3. videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.